Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bir önceki videomuzda 21 numaralı sorulara kadar, 21 numaralı soruya kadar sorularımızı çözmüştük. Şimdi bu videolarda bundan sonraki sorularımıza bakalım. Nereye kadar çözebiliyorsak da çözmeye çalışalım. Şimdi sorumuz diyor ki, fx eğrisinin üzerindeki 1'e 2 noktasından... Demek ki bakın bu 1'e 2 noktası fx'in üstünde. O halde benim buradan çıkartacağım birinci sonuç şu... F'de ben x yerine 1 yazdığımda 2'ye eşitmiş dostlarım. Şu nokta mademki f'in üstünde x yerine 1, y yerine de 2'yi yazdım. <gülüyor> Diyor ki bu noktadan çizilen teğet doğrusu x 80 pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyor. Yani x 80 ile pozitif yöndeki açı bizim eğim açımızdı. Bu açının tanjantı da eğimdi. Demek ki bu doğrudan, bu doğrunun teğet doğrusunun eğimi tanjant 135 yani eksi -1. Peki teğetin eğimi dediğimiz şey neye eşitti? O fonksiyonun türevinde x yerine noktanın apsisini yazdığımızda bu bizim teğetimizin eğimiydi. Teğetin eğimini de tanjant 135'ten eksi -1 bulduk. Peki. Bir de bunu biliyoruz. Şimdi bildiğimiz bir diğer ifade de f'in ikinci türevini biliyormuşuz. E buradan ne yapacağız hemen? ikinci türevi biliyorsam bir kere integral alacağım. Hemen integral f'in ikinci türevinde x diyorum. Ve 12x'in de integralini alıyorum. Buradan f'in birinci türevine ulaşacağım. Çünkü türevlerden bir tanesiyle integral sadeleşti. Bir tane türev kaldı. Bunun da integralini alırsak 12x kare bölü 2'den 6x kare geldi. Artı c yazalım buraya. Şimdi f'in türevini biliyorum. C'yi bilmem lazım. Bunun içinde f'in türevinde 1... ...eksi 1'e eşit olduğu için... ...x yerine 1 yazıyorum. Hemen f'in türevinde 1'i bulacağım. 1 yazarsam... ...6 artı c geliyor. Ve bu da eksi 1'e eşitmiş. Bu durumda c dediğim şey... ...eksi 7 geldi. Yani ben... ...f'in türevinde x'i şöyle bulmuş oldum. 6 x kare... ...eksi 7... Diye bulmuş olduk arkadaşlar. Peki şimdi f'e ulaşalım. O yüzden gelin burada da her iki tarafın birer kere integralini alalım. Hemen integral alıyorum dostlarım. Burada türevle integral gitti. Geriye bir tek f x kaldı. Şimdi buranın integralini alalım. x karenin integrali x küp bölü 3. Bölü 3 olduğu için 6 ile sadeleştirdim. 2 x küp kaldı. Eksi 7 x artı c geldi bu integralin sonucu şimdi c'yi bulmam lazım f'in c'sini buluyorum bunun içinde x yerine 1 yazacağım 2'ye eşitleyeceğim hemen 1 yazalım şurası 2 olur 7 artı c ve sonucu da 2'ye eşitledim 2'ler gitti c'yi buradan 7 bulduk dostlarım c'ye 7 geldi yani fx dediğimiz şey şuymuş meğerse 2x küp varmış 2x küp Eksi 7x varmış c'yi de 7 bulduğum için artı 7 diyorum peki bana neyi soruyor f'de 0'ı soruyor dostlar x yerine 0 yazarsam 0 0 7'den bir tek 7 gelir sorunun cevabı 7'dir deriz evet güzel bir soruydu biraz uzun sürdü çözümü ama oldu bitti işte evet sıra geldi 22 numaralı soruya bir polinom var arkadaşlarım işin içerisinde bir polinom vermiş bize ee, diyor ki buna göre px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bir polinomun x artı 1 ile bölümünden kalanı bulmak demek px polinomunda x yerine eksi 1'i yaz sonucu söyle demek arkadaşlarım değil mi? p'de eksi 1'i soruyormuş bize meğerse Şimdi biz burada ne yapacağız? Gelin şu integralden bir kurtulalım. Önce her iki tarafın bir türevini alalım. Şurada hemen her iki tarafın birer kere türevini alalım dostlar. Türevini aldığım için şu integral gitti. Geriye x artı 1 kaldı. Çarpı px kaldı. Eşittir. Türevini alıyorum. 12 başa geldi. 12 x üzeri 11 artı 11 çarpı x üzeri 10 eksi m n'nin türevi de 0 olduğu için yazmadım tamam buraya kadar geldik şimdi peki şimdi bizim m'ye ulaşmamız için hemen gelin şurada x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım arkadaşlar çünkü şurayı sıfırlıyor değil mi? x eşittir eksi 1 için diyelim şöyle şurası bakın ne oldu eksi 1 yazarsam 0 geldi komple 0 eşittir eksi 1 yazarsam eksi 12 gelir burası 1 yazarsam 1 11 gelir bir de eksi m var peki bu durumda şurası 1 yaptı eksi m'yi bu tarafa atarsam m eşittir 1 buldum m'yi 1 bulduk arkadaşlarım o halde şimdi m'yi de getirip şurada x yerine 1 şeklinde yazarsam bakın şöyle bir şey oluyor x artı 1 çarpı px var 12 tane x üzeri 11 ee, artı 11 tane x üzeri 10. m'de eksi 1'di. Burası da artı 1 döndü. Buraya geldik şimdi. Şimdi burada da px'e ulaşmam lazım. Her iki tarafın birer kere türevini alıyorum dostlarım. Yine gelin şurada buranın da türevini alalım. Buranın da bir türevini alalım. Bakalım ne geliyor. Bakın burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi 1. Bir. Çarpı 2. Yani px artı ikincinin türevi yani p'nin türevinde x çarpı birinci eşittir. Şimdi buranın türevini alıyorum. 11'i başa attım arkadaşım. 11 çarpı 12'den 132 x üzeri 10. Artı 10'u başa attım. 110 x üzeri 9. Birin türevi zaten 0. Şimdi bir daha x eşittir 1 için desek. Eksi 1 yazdığımda bakın şurası komple 0 oluyor. Burada bir tek P'de 1 kaldı. Şurada yerine yazdığım için P'de eksi 1 kaldı. Eşittir. 1 yazarsam x üzeri 10 artı 1 olur. 132 geliyor. Eksi 1 geliyor buradan x üzeri 9. Eksi 110 geliyor. Şu. Ve 132'den de 110 çıkarsa 22 kaldı. P'de eksi 1. Zaten bana da bunu soruyordu arkadaşlarım. Cevap 22'ymiş. Geldik 23 numaralı soruya. Güzel bir soru. Bir eğrinin herhangi bir noktasındaki teğetinin eğimi? Hmm. Peki herhangi bir noktadaki teğetin eğimi neydi arkadaşlarım? Mesela apsisi A olan bir nokta düşünün teğetinin eğimini nasıl buluyordum ben? Türevini alıyorum ve o noktanın apsisini yerine yazıyordum. İşte bu teğetinin eğimi. Diyor ki o noktanın apsisinin a dedik o noktanın apsisini küpünün 4 katına eşittir. Yani 4a küpe eşitmiş. İşte f'in türevinde a'yı bulduk. Hadi gelin her iki tarafın bir integralini alalım şurada arkadaşlarım integral alınca türevle integral sadeleşti. Geriye f a kaldı. Eşittir integralini alırsam a üzeri 4 bölü 4 olacak. 4'ler gidecek. Bir tek a üzeri 4 kalacak. Artı c. Diyor ki bize bu eğri 1'e 2 noktasından geçiyormuş. Yani a yerine 1 yazdığımızda sonuç 2 2'ymiş. Ya da x yerine 1 yazdığımızda sonuç 2 2'ymiş. Sonuçta biz f bulduk. Yani artık f bizim için şöyle bir şey x üzeri 4 artı c. O zaman x yerine 1 yazalım. F'de 1 olur. 1 yazarsam 1 artı c olur ve bu da 2'ye eşitmiş. Demek ki c 1. Şimdi f'in x değerini şöyle yazalım. Demek ki x üzeri 4 artı c yani 1'miş. Bize de neyi soruyor? Bu, not, bu eğrinin Y eksenini kestiği nokta, Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veririz. F'de 0 soruyormuş demek ki 0 yazarsam da f'de 0, 0 artı 1'den 1, az daha 0 diyorum lan, 1 bulunur. Evet, benzer bir soru da burada var arkadaşlarım. Hemen bunu da halledelim. Bir eğrinin herhangi bir noktasındaki teğetinin eğimi, yani işte aya bir şey noktası dedim. B noktası olsun hadi. TNT'nin eğimi ne de demiştik? Türevinde apsisi yerine yazacaksın. İşte bu diyor ki o noktanın absisinin ordinatına oranına eşittir. Peki bu noktanın apsisi A ordinatına da B dedik. Yani B dediğimiz şeyde F A değil midir arkadaşlar? İşte buna eşitmiş dostlar. Bu eğri bire kökon noktasından geçtiğine göre denklemi nedir diye bir soru soruyor bize. Hadi gelin bunun da şimdi her iki tarafının integralini alalım isterseniz. Hemen integralini alırsanız şurada her iki tarafın gerçi burada ağlı bir şeyler geliyor. Burada f a'ya u diyeceğiz falan filan değişken değiştirme yapacağım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu daha düzgün bir halde yazalım. Şimdi f'in türevi demek dy bölü dx demektir. Yani f'in türevi yerine ben dy bölü dx yazsam şuraya a dediğimiz şey zaten bizim absis dediğimiz olay x f a dediğimiz dediğimizde y böyle bir yazsak bakın bunlar birbirine eşitmiş böyle yazılabilir sonra şimdi içler dışlar çarpımı yapalım buradan y çarpı dy eşittir x çarpı dx gelecek şimdi her iki tarafın integralini alırsak aldık integrali Buranın integrali y'ye göre integral alın diyor. y kare bölü 2'dir. Buranın integrali x'e göre integral alın diyor. x kare bölü 2'dir. Bir de artı c'ye ekledim. Bu da şu demek değil mi kardeşim? y dediğimiz şey fx demekti. Yani gözüküyor burası? Gözüküyor. f kare x bölü 2 eşitmiş x kare bölü 2 artı c'ye. Şimdi ne biliyorduk bir de? E kök on noktasından da geçiyormuş bu eğri. Yani x yerine 1 yazdığımda kök 10'a eşit oluyormuş. Hadi x yerine 1 yazalım. F'de 1'in karesi oluyor ki o da kök onun karesidir 10. 10 bölü 2'den burası 5 geldi. 1 yazıyordum 1 bölü 2 geldi burası artı c. Şimdi bunu da bu tarafa toparlayalım. Hemen bu tarafa atalım. Ee, c eşittir 9 bölü 2 mi geliyor buradan arkadaşlarım? Biri bu tarafa atarsam 19 bölü 2. C eşittir. 9 bölü 2 geldi. Şimdi C'yi de yerine yazarsak bakın burası şöyle oldu. Y kare bölü 2 eşittir. X kare bölü 2 artı 9 bölü 2 geldi. Hatta buradaki ikilerde sadeleştirdiğimde Y kare eşittir. X kare artı 9 geldi. Yani Y eşittir. Yani FX eşittir. Kök içinde x kare artı 9 sorumun cevabıdır dedi. Evet. 24'te tamamdır. Hemen 25 numaralı logaritma içerikli sorumuza geçelim arkadaşlar. Logaritma içerikli bir soru. Şimdi hiç korkulacak bir şey yok. Logaritmayı biliyorsunuz. Burada integralde uygulayacağım kural ayrı ayrı integrallerin toplamı var. Ben bunları tek bir integralde toplayabiliyordum. Yani şöyle Logaritma 10 üzeri x çarpı tanjant x artı logaritma 10 üzeri x çarpı kotanjant x diye yazdım. eksimi de ekledim şuraya. Tek bir integral içerisinde topladım. Şimdi logaritmanın özelliğinden logaritmaların toplamı varsa bunları tek bir logaritmada çarpım şeklinde yazabiliyorduk. Yani şöyle. Logaritma... Tek bir logaritmanın içerisinde 10 üzeri x çarpı tanjant x çarpı 10 üzeri x çarpı kotanjant x diye yazabiliyorduk arkadaşlar. Bir de sonuna dx e ekleyelim şöyle. Şimdi burada da neye bakmalıyız? Bakın tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı nedir? 1. O yüzden buna hiç bakmaya gerek yok. Ne kaldı geriye? İntegral içerisinde logaritma... 10 üzeri x çarpı 10 üzeri x. Yani 10 üstünde 2x. Logaritma zaten tabanımız da 10. 10 üstünde 10 tabanında 2x geldi ki bu da ne demektir? Taban 10, 10 olduğu zaman burayı saymıyorduk. Bir tek 2x başa geliyordu. Yani integral 2x dx oldu. Bunun da integralini almak çocuk oyuncağı. x kare bölü 2'den 2'ler gidiyor. x kare kalıyor. Bir de artı c'yi unutmayalım dostlarım. Evet, şuna geldik. Şimdi yine ayrı ayrı toplamlar var. O zaman bunları tek bir toplamda yazalım. Şöyle olur. 3x-3 değil mi? Fark olduğu için fark yazdım. Paydalar eşit olduğu için de kök x artı 1 diye bunu yazdık. dx. Şimdi bu integrali bir satır daha düzenleyelim. Şurayı 3 parantezine alırsam x-1 gelir bölü kök x artı 1 var. dx. Şimdi bir satırda şurada düzenleyelim. Bakın x demek kök x'in karesi demek. Eksi 1 bir demek 1'in karesi demek. Bakın 2 kare farkı var burada. Buna dikkat ettiğimiz zaman şöyle bir şey geliyor. 3 çarpı 2 kare farkından kök x 1 kök x artı 1 bölü kök x artı 1 de aşağıda var. Şimdi kök x artı 1'ler de gitti. Geriye ne kaldı? sadece integral 3'ü de başa alalım hatta kök x eksi 1 dx kaldı dostlarım evet bunun da integralini almak artık bizim için çocuk oyuncağıdır 3'ü başa tekrar atıyorum kök x'in integrali x üzeri 1 bölü 2 demektir o da x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 diye yazılır 1'in integrali de x demektir bir de artı c'miz var Düzenleme kısmını size bıraktım arkadaşlar. Burayı her türlü düzenlersiniz zaten. Gelelim 27 numaralı sorumuza. Evet burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın burada bir bölümün türevi var. Hatta neyin bölümü? X bölü Fx'in bölümünün türevidir şu parantezin içindeki ifade. Başında da integral var. Bakın bununla bu sadeleşti. Geriye ne kaldı? X bölü Fx'in bir de +c'yi de unutmayalım dostlar. 28'e baktığınızda da buranın çarpımın türevi olduğunu fark etmelisiniz. Birincimiz x'miş, ikincimiz de fx'miş. Çarpımın türevi gelmiş burada arkadaşlar. Bakın birincinin türevi 1. Bir. İkinci artı, ikincinin türevi burada çarpı birinci. d x'imizi unutmayalım. Türevle integral sadeleşti. Geriye x çarpı fx kaldı artı c'yi de unutmayalım geldik 29 numaraya bu birazcık gıcık arkadaşlarım gıcıklık olsun diye sorulmuş bir sorudur bu dikkatli olmanız lazım burada da şimdi bir kere f'in türevini almış hocam bakın f'in türevi gelmiş demek ki birinci f Bak, bölümün türeviymiş gibi duruyor değil mi ki gerçekten de öyle birincimiz demek ki f yani şu integralin içerisinde bir kere fx var bölü Paydayı düşünüyorum şimdi dostlarım. Payda da x'li bir şey var. Demek ki x'li bir şey olacak ama bunun karesi geliyordu buraya. x küp gelmiş. Demek ki bir sakatlık var burada. Şuraya bakıyorum. Hani birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi. ikincinin türevi çarpı birinci. Dediğimde tamam. Birinci fx de ikincinin türevi 2 iki gelmiş burada. Bir şeylerde 2 var. Demek ki Şöyle x kareli bir şeymiş ki 2'yi başa atmışım ben. Yani burası x kare olabilir mi diye düşünüyorum. Kesin emin değilim ama şu anda. x kare olabilir mi diyorum. O halde şöyle yapalım. Biz şu kenarda fx bölü x karenin bir türevini alsak. Bakalım bunun aynısı geliyor mu dostlar diye bakalım. Şimdi birincinin türevi fx'in türevi. Çarpı ikinciyi yazıyorum x kare. Eksi İkincinin türevi 2x çarpı birinciyi yapıyorum. fx bölü ikincinin karesi yani x üzeri 4. Ve bakın şu üst tarafı x parantezine aldığımda buradan bir x gidiyor buradan da bir x gidiyor. Burada bir tek x kalıyor bak aynısı. Burada bir tek 2 kalıyor bak aynısı. Burada da x küp kalıyor aynısı. Demek ki gerçekten de bu fx bölü x karenin türeviymiş dostlarım buradaki ifade. Ve hemen türevle integral'i sadeleştirdim. Geriye fx bölü x kare artı c kaldı dostlar. Güzel soruydu. Bunu bir kez daha okuyun dinleyin. Evet yine bir polinomlu soruyla karşı karşıyayız dostlar. Bakın buradaki polinomlu ifadenin eşiti ikinci dereceden bir polinom. Bunu çözmek daha kolay olacak. Çünkü ikinci derecedense ben px'e hemen şunu diyeceğim ax artı b olsun diyeceğim dostlarım. Neden hocam birinci dereceden bir polinom olduğunu düşündüm? Çünkü integralini alındığında eşiti ikinci dereceden. İntegral demek şuradaki kuvveti bir arttırıyorum ya. Demek ki benim kuvvetim birinci derecedenmiş ki bir arttırınca ikinci dereceye çıkmış. O yüzden px'i ax artı b seçtim. Ve getirip şurada yerine yazıyorum. Şimdi px yerine ax artı b yazdım. Eksi 2 çarpı şurada bir integrali var bu ifadenin. Direkt alıp yazalım arkadaşlarım İntegralini alalım. A çarpı x kare bölü 2 olur. Artı b x artı c gibi bir integrali vardır bunun. Eşitmiş bu da. x kare eksi 3x artı 1'e. Hadi bir satır düzenleyelim. A x artı b eksi 2'yi içeriye dağıtalım. 2 ile 2 sadeleşir. Eksi a x kare kalır. Eksi 2BX eksi 2C eşittir. X kare eksi 3X artı 1'e. Şimdi X karenin kat sayısı burada 1, burada eksi A. O halde eksi A eşittir 1'e. Demek ki A eşittir eksi 1'miş. Bu tamam. Şimdi gelelim A eksi 1 ise sabit sayımızı bulmaya dostlarım. Sabit sayımızda B ya da X'in kat sayısına bakalım. Burada x'in kat sayısında bir ax var. Bir de eksi 2bx var. x'in kat sayısında burada da eşittir. Eksi 3x var. Yani a eksi 2b eksi 3'e eşitmiş. Şimdi a'yı eksi 1 bulmuştuk. Eksi 1'i bu tarafa atarsam artı 1 gelir ki eksi 2 olur burası. Eksi 2b eşittir eksi 2'den. b eşittir 1 gelir. Artı 1. b'yi de buldum. O halde benim px polinomum aslında şuymuş eksi x artı 1'miş arkadaşlar Px polinomu buymuş. Bize neyi soruyor? Px'in x ile bölümünden kalan. Yani P'de 0'ı soruyor dostlarım. Hemen x ile 0 yazarsanız cevabın 1 olduğunu görürsünüz. Evet geldik bir alttaki sorumuza. Bakalım bu ne diyor şimdi. Bu sorudayız. fx'in yerel ekstremum noktalarının apsislerini bulunuyor. Şimdi biz ekstremum noktasını nasıl buluyorduk? Hangi fonksiyonun f'in ekstremumunu soruyor. f'in ekstremumunu. Hangi fonksiyonun ekstremumu soruluyorsa onun türevini alıp türevini sıfıra eşitleyen noktalar bizim ekstremum noktalarımızın apsisleridir. O halde bana f'in türevi lazım. Bunun için de f lazım. F'i bulmam için şu integralde her iki tarafın türevini almalıyım. O halde her iki tarafın bir şurada türevini alalım. Hemen türev gelsin. Türevle integral gitti. Geriye ne kaldı? X çarpı fx kaldı. Eşittir. Türevini alıyorum. 4x küp. Eksi 6x geldi türevini alınca. Peki x'e de bölelim her iki tarafı. fx'i bulalım artık. x'e bölersem 4x kare eksi 6 olur. Bu benim fx fonksiyonum. Bana da diyor ki bunun türevini sıfır yapan noktalar. F'in türevini bir bulalım. 8x'tir f'in türevi. Bunu 0 eşitlediğimde x eşittir 0 gelir. İşte 0 noktası yani x'in 0 olduğu yerde benim ekstremum varmış. Zaten bir taneymiş başka da yokmuş. Bunların toplamı da zaten 0 yapıyor. X 0 olduğu için. Evet bunu da hallettik. Geldik 10 numaralı sayfamıza. Bakalım burada ne var arkadaşlarım. Şurada bir kere bir integralimiz var. Şimdi burada hemen şunu yapamazsınız dostlarım. D ile integral sadeleşir diyemezsiniz. Eğer şu paydadaki ifade olmasaydı sadece üst taraf olsaydı evet. D ile integral sadeleşirdi geriye şu kalırdı diyebilirdik. Türevle integrali sadeleştirdik ama aşağıda bu var. Buna ne yapacağız? O yüzden bunu bir önce bir düzenleyeceğiz. Yani integral şu d ne demekti içinin türevini al dx yaz o yüzden şu içini önce bir düzenleyelim mi şuradaki içini bu x karedir çarpı x üzeri 1 bölü 2'dir yani ne yapar üstleri toplarsak x üzeri 5 bölü 2'dir bu peki şöyle yazalım türevini alacağım şimdi 5 bölü 2 başa geldi çarpı x üzeri biraz azaltıyorum 3 bölü 2 oldu bölü şu da ne demektir dostlarım? Bunu da burada yapalım. x çarpı x üzeri 1 bölü 2 demektir. O da toplarsam üstleri x üzeri 3 bölü 2 geldi. Yanına da dx'i çaktım. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? İntegral 5 bölü 2 dx. Sabit bir sayının da integrali neydi kardeşim? Yanına sadece x'i yazıyorduk. Artı c. İşte sorunun cevabı bu. Geldim buna. Bakın yine değerli bir şey var. değerli bir şey var ama yanında bir ifade daha var. O yüzden direkt D ile integrali sadeleştiremem. Tıpkı bir üstteki soruda olduğu gibi. O sebeple önce şuranın bir türevini alalım. Yani D ne demek? Buranın türevini al yanına Dx yaz demek. Buranın türevi nedir dostlarım? 1 bölü x'in türevi. Artık alıştınız. Eksi 1 bölü x kare demek. Yanına da Dx yazdım. Şimdi bu eksi 1 bölü x kareyi de içeriye dağıtırsam integral şu hale alır. x ile x üzeri 4 sadeleşir. Eksi olduğu için de eksi x kare kalır. Şununla çarparsam bunu şöyle dağıtıyorum şimdi. Bununla çarparsam da kardeşim x kareler gider. Eksi 2 kalır bir tek geriye. Tabii ki dx'imiz var bir de. Artık bu integrali almak çocuk oyuncağı. Eksi x küp bölü 3 eksi 2x artı c. İşte sorumun cevabı budur. Geldik buna. Şimdi burada da ne diyor? Tek tek integrallerini alacağız. Fakat neye göre integral alıyoruz? B'ye göre. O halde benim şu a kare dediğim şey sabit sayıdır. Sabit sayının integralini nasıl alıyorduk? Yanına değişkeni yazıyorduk çarpım durumunda. Artı şimdi şuranın integralini alacağım. A sabit sayı. A dursun çarpı B'nin integrali de b kare bölü 2 idi dostlarım. İşte sorunun cevabı bu. Artı c'yi de unutmayalım. Evet geldik buna. Bakın yine bir polinom sorusu. Ve yine eşiti ikinci dereceden olduğu için ben px'e ne diyeceğim dostlarım? Px kesinlikle ax artı b şeklinde bir polinomdur diyeceğim. İntegralin sonucu ikinci dereceden çünkü. Getirip bunları da yerine yazalım. Şimdi burada p'nin türevi diyor. Sürevini alırsam bir tek a gelir. Artı. Burada integral'i diyor. Integral'i ne alalım? a x kare bölü 2 artı b x artı c eşittir. x kare eksi x artı 2 imiş. Evet şimdi de gelin polinom eşitliği yapalım dostlarım. Hemen bunun x karesinin katsayısı bir 1. Bunun x karesinin kat sayısı da a bölü 2. O zaman a bölü 2 1'dir. a'yı 2 bulduk. Şimdi gelelim x kat sayısına. Bunun x katsayısı sayısı b Bununki de eksi x'tir. Tabi b eşittir. Eksi 1'miş. Bunu da bulduk. b de eksi 1'miş. a 2'miş. Hemen p buradan c'yi bulmaya gerek yok. p yazalım. a yerine 2 yazıyorum. 2x. b yerine de eksi 1 yazıyorum. 2x eksi 1'miş. Bana da pde 3'ü soruyor. 6 eksi 1'den 5 gelir. Sorumuzun cevabı dedik. Evet 36 numaralı sorudayız. Şimdi grafikler var parçalı parçalı 3 tane grafik var. Şimdi bu grafikler bize neyi anlatıyor? Bakın şu grafik f'in türevinin grafiğiymiş. Bu diyor ki f'in türevi 4 noktasından geçiyor. X'in 4 olduğu noktadan. O halde f'in türevinde x yerine 4 yazarsanız 0'a eşittir diyor. Şu nokta çünkü 4'e 0 noktasıdır. Şu bize ne diyor? F'in grafiğiymiş. Bu da 0'a 0'a 3 noktasıdır ki demek ki x yerine 0 yazınca y'e 3 çıkıyormuş. Yani f'de 0 yazdığımda sonuç 3'müş. Bunu da söyledik arkadaşlarım. Şu bize ne diyor? Bakın f'in çift türevinde grafiği verilmiş. <gülüyor> bir doğru grafiğidir. Hatta buradan denklem yazarız biz. x'i kestiği nokta artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir bir diyebiliriz. Burayı da 6 ile çarparsak 6x şurada yazalım. 6x artı y eşittir 12 olur. y eşittir 12-6x olur. Yani y dediğimiz bu grafik için f'in çift türevi. x 12 6 xtir arkadaşlarım. f'in çift türevinin denklemini biliyoruz o halde biz. Tamam. Şimdi biz ne yapalım dostlarım? Gelin şuranın bir kere integralini alalım. Yani... F'in çift türevinde x eşittir 12 6x ya birer kere integral alalım iki tane türev olduğu için biri integralle sadeleşti bir tane türev kaldı buranın integralini alıyorum o da 12x 6x kare bölü 2'den 3x kare artı C geldi. Şimdi önce C'yi bulalım. Ne yapacağız? F'in türevi için neyi biliyorum? X ile 4 yazarsam 0'a eşittir diyor. Hadi X ile 4 yazalım. F'in türevinde 4 eşittir. 4 yazarsam 48. 4 yazarsam 16 çarpı 3'ten 48 artı C. 0'a eşitmiş. Demek ki c'de de 0 geliyormuş buradan. Çünkü şunlar 0 yapıyor. O halde biz F'in türevinde X'i bulduk artık. 12X eksi 3x kareymiş. F'in türevinde x buymuş. E o zaman bunun da hemen gelin birer kere integralini alalım hemen. Türevli integral gitti. Fx kaldı. Buranın integrali 12 çarpı x kare bölü 2'den 6x kare. x küp bölü 3'den 3'ler gider. Eksi x küp artı c kaldı. Şimdi f'te x ile ilgili ne biliyoruz? 0 yazınca cevap eksi 3'müş hemen x yerine 0 yazalım 0 olur 0 olur c ve bu da eksi 3'e eşitmiş o halde c eşittir eksi 3 bulduk bu da tamamdır hadi gelelim şimdi şuraya da fx'i bir daha baştan yazalım fx eşittir şuradaydı 6x kare eksi x küp artı c yani eksi 3'tür dedim bize de neyi soruyor f'de biri, hemen bulalım f'de bir. 6 1 6 eksi 1 Eksi 3 olur. 5, beş, 5'ten de 3 çıkarsa 2 çıkar. Sorumuzun cevabı 2ymiş dostlar. Evet, bunu da gördük. Aa, bitmiş sorular. Değişken değiştirmeye geçmişiz dostlarım. Kaç dakika oldu? 30, 35, 30 dakika olmuş. Tamam, iyi. Bir sonraki videomuzda da değişken değiştirme yöntemine geçeceğiz demektir. Burada duruyorum o halde arkadaşlarım. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.